Küfür ve deralet Mehdi'den karşılaşmaktan ve münafıklar şiddetle kaçınacaklar. İnşallah. Yani özgöze gelmekten, yüz yüze gelmekten, ondan konuşmaktan şiddetle kaçınacaklar. Ee, ve ona karşı da yoğun bir faaliyet olacaktır. Yani çok çok yoğun falan. Zaten 313 kişi içinde kadınlar göre olarak Yani bakın, gelmiş geçmiş en büyük verinin 313 tane talebesi Maşallah. <gülüyor> i̇şte bu nedenlerdendir bu yani Hatem-i Veli'ye olduğu halde sonra tabi insanlar tanıyıp yanaşamayanlar bin pişman alacaklar. İnşallah. Yani çünkü hem dünyada bir pişmanlık hem ahirette bir pişmanlık. Yani dünyadaki rezil usfay olmuş oluyor. Yani şimdi bütün alametler var. Her şeyi var. Alinen görüyor. Net görüyor ama çıkar korkusuyla işte evladıma iademe bir şey olur? Çoluğuma çocuğuma bir şey olur. Makamıma mevkime bir şey olur. Dedikodu olur bana bir zarar gelir, maddi çıkarımı kaybederim gibi korkularla Mehdi'ye yanaşmayacaklar. İnşallah. Ama bu dünyadaki en büyük utanç olacak onlar için. Evet, hmm. inşallah. Yani e, asla unutamayacakları bir azap olacak ölünceye kadar. Ahirette de tabi Allah'ın affetmesi dışında da ahirette de bu azabı yaşayacaklar. İnşallah. Nasıl Resulullah'ı tanıyıp da o dönemde insanlar ona kaç tavır alanlar, nasıl bir pişman olduysa Mehdi'yi de tanıyıp e, tavır alanlar bin pişman olacaklardır. Onun için de öyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, hele kalkış olsan, siz de bir öyle perişan olsanız ki artık yerde sürünerek gitseniz, yine Mehdi'nin yanına gidin diyor. Evet, inşallah. Yani karda emekli olmak suretiyle dahi olsa diyor, mutlaka onun yanına gidin diyor.